Maç olacak süper güçler maçın kaderini değiştirecek top yükseldi bakalım kim vuracak ve İşte gol süper gücüne erken bomba patladı topu direğin dibine doğru döndü yok böyle bir gol direğe çarptı ve oyuna döndü kafa vuruşu geldi her şeyi kurtarıyor her şeyi Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Akıl dolu bir vuruş. Golü üstten arıyor. Sahada resmen şov yapıyor. İyi kurtardı. Şansını kafayla denedi. Yeni atak öncesi topu Gol gol gol! Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Gol gol top filelerde. Yerden gol peşinde. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Topu havada tuttu. Maçı neredeyse koparttı. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Maçta son yüzde bu gole şapka çıkar. Yerden sert vuruş. Şu oyuncu da çok istekli oynuyor. Gol geldi. Gol geldi. Kaleme baktı ve şut çıkardı. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Top ve gol. Rakibinin altından gol peşinde. Süper kurtarış. Ağları deldi. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yarıda bıraktı. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Güzel şut. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Allah'ım oh gol. Oradan golü var. Kalesini gole kapadı. Topun direğinin dibi topağlarda ve gol. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top kötü yere gitti. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Çekişme had safhada. Kopağlarla buluştu. Maçı bıraktı ve rakibine doldu. Oradan golü var. Top dağlara taşlara gitti. Havadan vurdu. Gol gol gol! Bu böyle bir gol. Maçı yarıladık. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Var çok az. Mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Direkt! Golü üstten işte gol. İşte gol. Mağlub oyuncu erken pes etti. Maçın son 30 saniyesi. Gol gol gol! Rakibinin altından gol peşinde. Harika bir maç çıkarıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top top direkten döndü. Havadan vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol! Golü şampiyon çıkar. Şimdi, son 10 saniye. VE Sürekli 90'ı görüyor. Yok, böyle bir gol. Topu kafasında sektiriyor. Maç bitmek üzere. Ağları deldi. Yerden sert vuruş, 90 saniye sona erdi. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Ve maç başladı. Havadan vuruş. İlk gol geldi. İlk tercihi süper tekbeyle değil, bombayla bayıldı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Havadan vurdu. Şansını üst taraftan diliyorum. Allah'ım gol. Golü üstten arıyor. Alta doğru vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Süper bir gol. Çok çekici bir maç oluyor. Allah'ım gol. Yerden gol peşinde. İşte gol. İşte gol. Bağları deldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçı yarıladık. Vurdu ve gol. Gol olup yağıyor. Ceza sahasına doğru. Gol gol gol. Kafasıyla vurdu. Şansını üst taraftan dönüyor. Gol gol top filelerde. Oradan golü var. Maçın son 30 saniyesi. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Şansını kafayla denedi. Direğe çarptı. Yukarıdan gol peşinde. Boy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Şansını üst taraftan dönüyor. Maç bitmek üzere. Kendi kalesine attı. Ceza sahasına doğru. İşte son anlar. Aman Allah'ım direği gördü. Oyuncu çok... Düdükle birlikte maç bitiyor. İki oyuncu da sahaya galibiyet parolası çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak. Ve gol. Süper güçlü erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Gol geldi. Gol geldi. Yerden sert vuruş. Ve gol. Güzel Güzel şut. Nefis! Havadan vurdu. Fark açıldı ama hala şansı var. Oh. Gol var. Bu golden sonra maç basket maçına döndü. Arda arda goller. İyi vurdu. Gol. Kafa vuruşu geldi. Direk! Kafayla şut çıkardı. doğru vurdu. Maçı yarı topu 90'a astı. Gol olup yağıyor. Güzel bir kafa vuruşu. İyi vurursa gol olur. Yerden gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçın son 30 saniyesi. Kafasıyla vurdu. O nasıl bir şut? Kaleye baktı, ve şut çıkardı. Yerden sert vuruş Kafa vuruşu geldi <Gülüyor> Bu kez kafayla gol geldi Yine alt tarafa doğru vurdu Gol <Gülüyor> gol gol Topu direğin dibine doğru gönderir Ve gol Şimdi son 10 saniye Top neredeyse tribünlere gitti Mükemmel bir gol Yediği gollere dayanamadı Ve maçı bırakıp kaçtı